Evet cobeller şimdi geldik konu testi 3'e. Açıortayın 3. konu testini gömeceğiz arkadaşlar bu videomuzla birlikte. Şöyle bir ayarlamasını yapalım. Odaklanmayı bir ayarlayalım şöyle. Hop taks. <gülüyor> evet diyor ki ABC dik üçgen. Alfa var, 4 var, 8 var. Şimdi açıortay ne diyordu dostum? Ayaklarımın oranı neyse Kollarımın oranı da bunlar olacak Şimdi ayaklara bakın 4'e 8 Yani biri diğerinin 2 katı olmuş O halde bu kol k ise Bu kol 2k olacak Ve sen de şunu fark ettin hemen 90'ın karşısı 2k iken Bakın şu dik üçgeni 90'ın karşısı 2k iken Neyin karşısı yarısı oluyordu sadece 30'un Sadece 30'un karşısındaki 90'ın karşısındakinin yarısıdır. Dolayısıyla cevabımız da 30 geldi. Evet ikinci sorumuzdayız. Bir sürü açıortay ortay görüyoruz. Öncelikle şurayı bir kapatayım. Bakın burada şunu gördüm arkadaşlarım. açıortay ortay AH. Aynı zamanda yükseklik de olmuş. Hemen kayı kuralı aklıma geldi. Bu yükseklik açıortay ortay olduğu gibi kenar ortayda olacak dedim. Burası da 3. Ve hatta şu üçgenimizde ikiz kenar çıkacaktı. X'i soruyor bize. Şimdi şurada da şunu yapalım. Ee, şurayı kapatalım şimdi. Bakın 3'e 3K, 5'e 5K diyelim. Yani bu kenar 3K olsun. Bu kol 5K olsun. Şimdi bir de şu dik üçgenimize bakın. Nasıl bir dik üçgen olduğunu yakalayın. Sizin sevdiğiniz bir dik üçgen. 3K bir şey 5K. 3. 4 5 üçgeni yani şuranın kesinlikle 4k olduğunu biliyoruz biz. Demek ki 4k'mız 8 k'yı 2 bulduk. Bize 5k'yı soruyor. Ceyhan'ı paketledim bile çoktan. Evet, 3. sorudayım dostum. Yine iki tane açıortay görüyorum. Önce şununla bir başlayalım. 3'e 6 oranı var. Bakın bu açıortay arasında 3'e 6 gibi bir oran var. Yani 1:2 e oranı var. O halde bunun ayaklarına k'ya 2k diyebilirim ben. Hemen şimdi bir de dış açıortayı görelim. Bakın şu bizim dış açıortayımız Yakın kol 3, uzak kolumuz 3k. Yani 3 bölü 3k eşittir. Ayaklara geldim 12 bölü tamam. Bunların hepsini anlattığımız için burada kısaca söyledim hemen. Hemen yaptım dostlarım. Konu anlatımlı videolarımıza da bakabilirsiniz bu arada. Şurada 1 bölü k oranı 6'ya bölersem 2, 6'ya bölersem de 2 bölü 3 oranı çıktı. Hemen içler dışlar yapıyorum. 2k eşittir 3 oldu. K eşittir 3 bölü 2. Bana nereyi soruyordu? 2k'yı soruyordu. Yani 3 bölü 2 ile 2'nin çarpımını soruyor. Cevabım Adana'dan geldi. Dördüncü sorumuzdayız. Yine bir açıortay görüyoruz. Bir de dik kenardan, dik açıdan inen kenar görüyorum dostum. Burada bir muhteşem üçlü vardı hatırlarsanız. Demek ki bu, bu ve şu da bu ikisine eşit olacakmış. Şurayı bir görelim. KD'ye 2K deyin diyor. Nereye 3K diyeceğiz? DC'ye de 3K deyin diyor. Burası 3K, burası 3K. O halde burası K oldu. Çünkü bunlar muhteşem üçlüden üçü birbirine eşitti. Bakın K 6 ise artık 2K'nın 12 olduğunu biliyorum. 3K'nın 18 18 olduğunu biliyorum. Bana da nereyi soruyor? AB'yi soruyor. AB'miz neresi? Şu uzunluğu soruyor dostlarım X'i. Şimdi şuradan bir hemen açıortayın ortayın teoremini de yapalım. Bakın 1'e 2 oranı vardı K'ya 2K. 2K'lık ayağı. 18 düşmüş, 9 katı, bir kalık ayağda 9 düşecek diyelim. Şurası 9. Şimdi hemen burası 9, burası 36. Pisagor bağıntısı yapacağız arkadaşlarım. Şöyle bir küçük bir dik üçgen düşünün, şöyle dik üçgen. Şurası 1, şurası da bakın 9, 4 katı. Burası 4. Ben 9 ile 36'yı değil de 9'a bölerek yazdım. Burayı 1 kabul ettim. Burayı da 4 kabul ettim. En son bulduğum sonucun 9 katını alacağım. Şimdi şurada da bir Pisagor bağıntısı yaparsak 16. 1 çıktı 15. Burası kök 15. Tabi bir de bunun 9 katını alacağım. 9 kök 15 geldi. Sorumuzun cevabı dik üçgende bolca yaptığımız bir şey yaptık. Sadeleştirerek Pisagor yaptık dostlarım. Evet bu soruya bakar bakmaz şunu gördüm bir açıortay var iki tane de diklik var ne öğrettim ben size iki diklik bir açıortay varsa a b 90 yazacağız şimdi eşit açılara aa, bakın a 90 b a 90 b'yi yazıyorum şunun da tersi b olduğu için işte ikiz kenarı yakaladım buranın da x olduğunu gördüm şimdi artık şurayla işin kalmadı senin yani şu tarafı görmesen de olur artık bu x'i buraya taşıdık şimdi şurada da <gülüyor> Bakın ne var? 4'e 8 var. Kolları arasındaki ilişki bu. Demek ki ayaklarda da 1'e 2 oranı olacak. Yani şurası 1K ise X dediğimiz yer 2K. Yani bana X'i yani 2K'yı soruyor. Bunu da unutmayalım. Şimdi bir de şunu fark ettim. Bakın 90'ın karşısı 8 ise neyin karşısı 4 olur? 30'u. Demek ki bu açımız 30. O halde bu açımız 60. Hatta buralarda 30, 30. Peki 60'ın karşısına ne düşecek? 30'un karşısındaki kök 3 katı. Yani 4 kök O halde 3k eşittir 4 kök K eşittir 4 kök bölü 3. Benden 2k istiyordu. 8 kök bölü 3. O da eşittir 8 bölü kök diyebiliriz. Cevap Adana'dan çıktı. Evet, altıncı sorumuzdayız. Şimdi. Yine bir açı ortağı görüyorum arkadaşlarım Hemen kolların oranı ayakların oranı Muhabbeti yapalım isterseniz Şöyle yapalım 9'un x'e oranı Bakın yazıyorum 9'un x'e oranı Eşittir y'nin 6'yı oranı. Buradan x çarpı y'yi biz 54 bulduk 6 kere 9'dan 54 Şimdi bir de şunu açalım x artı y'nin Karesini açalım dostlarım Bu da neydi birincinin karesi ikincinin karesi Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı şeklinde açılıyor. Şimdi x kare artı y vermiş? 181 vermiş. Biz şu x y'yi 54 bulduk. 2 ile çarpın diyor 108 yapar. Bunları da topladığımızda 289 çıktı arkadaşlarım burası. Yani x artı y'nin karesi 289. O halde x artı y'nin 17 olması lazım. Çünkü 17'nin karesi 289. Peki canım öğrencim benden ne istiyor? Buranın çevresini yani 9'u 6'yı toplayın ki 15 yapar. Bir de artı bunun üstüne x ile de y'yi toplayın diyor. Yani 17'yi. x ile y'nin toplamını 17 bulduk çünkü. Buradan da 32 çıktı. sorunun cevabı. Evet 7. sorudayız. Bakalım bu ne diyor? Yine bir açı ortay ve eşit açılar gördük. Şunlara biz bir A diyelim, burası da A olsun. Şunlara da B, B diyelim. Bakın bu A ile bu B'nin toplamı iki iç açıdır. Buraya eşit A artı B. Bu A ile bu B'nin toplamı da iki iç açıdır. Bir dış açıya eşit olacak. Burası da A artı B. Yani şu açılarımız eşit çıktı. O halde bu bir ikizkenar üçgen. DC de 8 geldi. Şuna geldik 2 tane açıortay ortay var Önce üsttekini paketleyelim 9'a 12 kolları Hani ne yapıyorduk bunu hemen Ayaklara taşıyacağız demiştik değil mi Biraz sadeleştirelim öyle taşıyalım 3'e bölerek ikisini de Taşıyalım dostum 3'e bölsem 3K 3'e bölsem 4K olur Şimdi de alttaki açıortaya ortaya bakın Şuna dostum bunun bak Üçlük ayağına ne düşmüş 6 2 katı Dörtlük ayağına ne düşecek? Adana düşecek. Cevabım 8. Çevirdim arka tarafı. Geldim 9 numaraya. Bakın yine bir bağıra bağıra muhteşem üçlü görüyorum. Dik açıdan inmiş bir kenar ortay var burada dostum. Önce şu 9, 12, 15'ten burası 15 bölü 2. Burası da 15 bölü 2 diyelim. Ve muhteşem üçlüden şunun tamamı da 15 bölü 2'dir dostlarım. Buranın tamamı da bunlara eşitti hatırlayın. Muhteşem üçlüden dolayı. O halde bu da 15 bölü 2'dir. Paketledim. Bir dursun o kenarda şimdi. Şimdi şurada da bir açı ortay töreni yapalım. Bakın 9'un 15 bölü 2'ye oranı yazıyorum onu. 9 bölü 15 bölü 2 diyorum buna. Şunu ters çevirip çarparsam 18 bölü 15... 3'e bölersem de 6 bölü 5 demek istiyormuşuz aslında. Yani şu kolların oranı 6 bölü 5. O halde burası 6K, şurası 5K'dır dostum. Bunu da yazdım. Şimdi bizden neri istiyor? X'i istiyor. Yani 6K'yı istiyor benden. Bunu bir not alayım şuraya. Ben nereyi biliyorum? 11K'yı biliyorum. 11 tane K eşittir. 15 bölü 2 demiştik dostlarım. O halde K ne çıktı bu durumda? 11'e bölersem her iki tarafı... Şuradan devam edeyim. K eşittir. 15 bölü 22 olur. E benden 6K'yı istiyor. Çarpalım bunu 6 ile her iki tarafını. Bakın 6K ne geldi? 2'ye bölü 3. 2ye bölü 11. 3 ile de 15'i çarpalım. 45 bölü 11 geldi. Evet geldik şuna. 10. sorumuz. Şimdi... 12 var 18 var BNX nedir diye de bir soru sormuş bize Hemen yine iki tane diklik görüyorum Bir tane de aç görünce ne yapacaktım Eşit açıları A A A 90 B Tersi de B A 90 şurası da B oldu arkadaşım Demek ki bu bir ikizkenar üçgen Yani şurada X oldu diyebiliriz artık Bu bir Başka neler yapabiliriz diye bakalım ee, a ile b'nin toplamı 90. Tamam onu gördük. Benzerlik mi yapsak diye düşündüm. Yok. 18 neresiymiş? hc 18'miş. Şimdi şurayı bulabilirim ben. Nereye istiyordu? b ne? x'i istiyor. Bulalım burayı o halde. Diklikten diklik indi ya dostum. Şurada görün. Öplik bağıntısı yapacağım. 12'nin karesi burası çarpı tamamı diyeceğim dostum. Yani 144 eşittir. k diyelim biz oraya. k çarpı K artı 18 dedim. Şimdi K buradan kaç çıkabilir onu bir düşünelim. K buradan mesela 2 olsa 2 çarpı 20 olur. 3 olsa 3 çarpı 21 olur. 4 olsa 4 çarpı 22. 5 olsa 5 çarpı 23, 144 değil. 6 olsa 6 çarpı 24. 6 ile 24'ü bir çarpayım. 6 kere 4 Evet oluyor galiba 4 elde var 2 6 kere 2 12 144 Evet demek ki K 6 6'ymış Yani şurasının 6 olduğunu bulduk Peki Şimdi şurada da bir şey yapalım Hemen açı ortay yapalım Bakın şuradan gelmiş ya buraya doğru Açı yapalım 12'ye 6 Yani şurada 2K'ya K oranı var şu parçalar Arasında arkadaşlarım şurada 2K'ya K oranı mevcut Peki bir de şunu fark ettim ben dostum bu soruda. Bakın burada 90'ın karşısı 12 ise neyin karşısı 6'dır diye sordum 30'un. Şimdi amacım 3K'yı bulmak. Ha, i̇lla 30-60-90'dan bulmak zorunda da değilsin dostum. Burada istiyorsan şu üçgende Pisagor yap şu BH'ı bul. Ya da benim gibi ben 30-60-90'ı gördüm burası 30'sa şurası 60'dır dedim hemen. Yani 30-30 diye parçalanır hatta burası da. 30-60-90'ı yapacağım ben. Şimdi bakın 30'un karşısı 6. 60'ın karşısı şurası 6 kök 3. Yani benim 3K dediğim yer 6 kök 3. O halde K 2 kök 3 olacak. Bizden 2K'yı istiyordu. 2 ile çarparsam da 4 kök 3 geldi. Evet 11. sorudayız. Dedik ki bir açı ortay iç açı ortayla bir dış açı ortay yan yana geldiğinde aralarındaki açı kesin 90 derecedir demiştik. Şimdi x'i istiyor bizden. Nereler var başka? X kaçtır diye bir soru sormuş. Gelin ilk önce bir iç açıortay ortay yapalım. Bakın 4'e 6 oranı var. Kolları da hemen taşıyalım. 2'ye 3 olarak sadeleştirerek taşıdım. Bir de dış açıortay yapalım. 2 bölü 3, 2 bölü 3 eşittir. CD bölü. cd bölü tamamıydı. Yani cd artı 10. Cd artı 10. Şimdi içleri çarpalım. 3 tane cd eşittir. Dışları çarpalım. 2 cd artı 20 olur. cd'yi de buraya alırsam 1 cd eşittir. 20 çıktı. Şurası 20. Dostum burası 20 ise şu bakın az önce dik üçgen dediğim meğersem ikiz kenar dik üçgenmiş ve hipotenüsünü biz 24 bulduk. Hipotenüsü 24 ise ikiz kenar dik üçgende 45-45-90 üçgeninde neydi kural? Hipotenüsün uzunluğunu kök 2'ye bölersen 45'in karşısını buluyorsun ki 24'ü kök 2'ye böldüm 12 kök 2 çıktı. Evet buraya geldik hemen ayaklar 3'e 5 ise kollara 3K 5K yazdım bir de şunu gördüm 3 4 5 üçgeni yani burası 4K. O halde 4K 8 K 2 demek ki bu 10. Bu da 6 kardeşim. Bak şurada da ne var? Bir pisagor bağıntısı var. Hemen x'i bulalım. Şimdi dik üçgende şunu söyledik kısaca. Eğer dik kenarlardan biri diğerinin 2 katıysa pisagor yapmakla uğraşma. Hipotenüs küçük olan hangisi ise yani 3'müş burada. Onun kök 5 katıdır. Yani cevap 3 kök 5 gelir dedik. Evet 13. sorudayız. Hemen okuyalım. ABC B, C, dik üçgen. iki tane açıortay ortay görüyoruz dostum. Sekiz var, üç var. Buna göre X nedir diye de bir soru sormuş bize. Bakalım. Şimdi şunlara bir A diyelim. A diyelim. B diyelim. B diyelim. Bakalım bir işimize yarayacak mı? Çok da bir işime yaramadı ama şunu fark ettim dostum. Bak şuradan bir doğrumu uzatırsam şöyle. Şöyle bir şey yaptım. Şu açıortayımın ortayımın, şu bir açı ortay ya. Aynı zamanda yükseklik olduğunu gördüm. O halde burada kayı kuralı vardır dedim. Bu yükseklik aynı zamanda kenar ortayı olacak. Burası da X oldu. Ve ikizkenar kenar üçgen olacak. Burası da 8 yani burası da 5 oldu. Şimdi de şu aç ortayı konuşalım. Onu da şöyle bir şu renkle göstereyim. Şimdi de şu aç ortayı konuşacağız arkadaşlarım. Bunu. Bakın bu aç ortayı. Ayakları 3'e. 5 yazıyorum. Ayakları 3 bölü 5 eşittir. Kolları 8 bölü 2x, 8 bölü 2 xe eşit. Hatta sadeleştirelim. 4 sadeleştirelim. 2 gitsin. İçleri çarpalım. 20 eşittir. Dışları çarpalım. 3x. 3'e bölersek de 20 bölü 3 çıktı x. Evet. 14. Sorumuz. teğet çemberin merkezi ise buradan geçen bütün doğrular. Şöyle açı ortaydı değil mi dostlarım? 4 var 6 var. ABC üçgenin çevresi nedir diye bir soru sormuş bize. Hmm bakalım. Şimdi işte edeceğim birin merkezi ise yarı 4 vermiş. Demek ki benim buraya çizeceğim diklik de 4. Buraya çizeceğim diklik de 4. Ne yaptım ben? Fışkırma töreni yaptım. Bunu hemen bilmiyorsanız hemen bakın arkadaşlarım. İlk, bu konunun 1-2-3 ilk videosunda da Anlattım fışkırtma teoremini. Çıkan sorularda da gösterdim. Şimdi burası 4 4. Burası 6 ise burası da 6. Bakın şurada bir kare çıktı. 4 4. Bu da 4. Bu da 4 oldu. Ee, ne kaldı geriye? Şuraya da x diyelim. Burası da x olsun. değil mi? Bunlar da birbirine eşitti. Şimdi şurası 10. Şurası 6 artı x. Burası da 4 artı x. Şimdi özel bir dik üçgen mi? Mesela ilk aklıma 5 12 13 dik üçgeni geldi. Hatta bunun 2 katı 10, 24, 26 olabilir mi diye bakalım dedim. Şurası 10 buranın 24 olması için x'in 20 olması lazım. Tamam x 20 ise burası 26 oluyor mu? Evet 6 ile 20'nin toplamı. Demek ki doğru yoldayım. 10, 24, 26 üçgeniymiş bu. Bizden de bunun çevresini istiyor. 26 ile 24'ün toplamı 50. 10 da oradan geldi. 60 yaptı. Evet, 15. sorumuz. AB'ye 3, AC'ye de 5K deyin diyor. Buna göre X nedir diye bir soru sormuş. Bildiğimiz klasik teorebimizi yapacağız. Kolların oranı 3 bölü 5. Ayakların oranı 2X bölü X artı 7. Hemen içleri çarpalım. 5 ile 2X'in çarpımı 10X. 3 ile şurayı çarparsam 3X artı 21. 3x'i buraya aldım 7x eşittir 21 7'ye böldüm x eşittir 3 çıktı cevap da Ceyhan'dan geldi evet son sorumuzdayız dostlar ı yine iç de çemberin merkezi ise ben biliyorum ki şunların her biri artık açı ortayda hatta bu ikiz kenar üçgen olduğu için buradan inen açı ortay aynı zamanda yükseklik aynı zamanda da kenar ortay 2-2 diye de burayı böldü ee, şurada da bakın kayı kuralı var. Görüyorsunuz yükseklik kenar orta yolu. Demek ki x ise burası da x'tir diyelim. Bize de x nedir diye bir soru sormuş dostlarım. Hemen şöyle yapalım. Şurada 2'ye 6 oranı var. Yani 1'e 3. O halde ben şuna k dersem şurası 3k. Şu aç ortaya göre yaptım dostum. Bakın kolları 1'e 3. ayaklarda 1'e 3 olsun dedim. Sonra bir de pisagor bağıntısı yapalım şuradan hemen. 4k'nın karesi. 16k kare yapar. Eşittir 2'nin yok artı 2'nin karesi 4 ile eşitmiş bunların toplamı 6'nın karesi 36'ya. Buradan 16k kare eşittir 32 k kare eşittir 2. Bunu da buldum. Şimdi bir de şu küçük üçgende Pisagor yapalım. X'i bulalım. X kare eşittir bir 2'nin karesi 4 bir de k'nın karesi e o da 2 hocam k'nın karesi. Demek ki x kare 6 geldi. X eşittir kök altı çıktı. Evet dostum. Böylelikle açı ortayı da bitirmiş olduk. Şimdi sürekli soruyorsunuz. Üniversite sınav sorularını çözecek misiniz diye. Hayır çözmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bunların hepsinin çözümleri zaten internette mevcut. İstediğini arayıp bulabilirsin kardeşim. Bir daha benim çözmeme gerek yok. Vakit kaybetmeyelim. Biz diğer konulara geçelim dostlar. Pekala hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.